Sakarya Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü konulu panelimize hoş geldiniz. Ee, ben öncelikle panelistlerimize tanıtmak isterim. Ee, Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol, e, Gezgin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji Bilim Bölümü Öğretim Üyesi, ee, Kadim Koç Bey, Emekli Albay, aynı zamanda Polatlı Tarihi Mekanlar Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir. Ee, Resul Olman Bey araştırmacı yazar ve İsmail Kahraman Bey, belgesel yönetmeni. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar, İstiklal Marşımız e, 12 Mart 1921 tarihinde 1. Meclis tarafından e, ülkemizin milli marşı olarak kabul edilmiştir. E, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü. E, bu marş 101 yıl önce yazılmış, Kurtuluş Savaşı sırasında milletimizin tek vücut ve tek can ülkesinde birleştirmek amacıyla yazılmıştır. Vaktimiz sınırlı, toplamda 40 dakika vaktimiz var. Ben sözü fazla uzatmadan ilk sözü Emekli Albay Kadim Bey'e vermek isterim. Kadim Bey Sakarya Zaferinin 100. yılında yapılan etkinlikler konusunda bizleri bilgilendirecek. Buyurun efendim. Efendim, öncelikle hepinizi saygılar selamlıyorum. Ee, tabii bu Sakarya'da önce yanılacağı e, Polatlı Belediyesi veya Polatlı'daki bizdar değil. E, şu anda yayında bulunan İsmail Kahraman Beyefendi de bu alanlara çok büyük katkı sağlıyor. E, elinden geldikçe e, bu alanların tanıtımı için de çaba açıyor. Ben huzurunuza kendisine teşekkür ediyorum. E, tabii e, İstiklal Marşının 101. yılı ama Sakarya Meydan Muharebesi'nin de 101. yılı. Çünkü Sakarya İstiklal Marşı yazıldıktan sonra Sakarya o ruhla Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış. Bizler de bunun için öncelikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında İstiklal Marşı'nın 100. yılında bir İstiklal Bayrağı projesiyle başladı. İstiklal Bayrağı öncelikle Anıtkabir'de dalgalanan bir bayrakla ee, orada e, büyük bir törenle Taceddin Dergahı'na yani istiklal, Maçımızın yazıldığı mekana götürüldü. Uzun süre orada sergilendi. Daha sonra da e, bütün e, bu yüzüncü yıllar olan e, alanlarda dolaştırıldı. Yani birinci ünlü, ikinci ünlü e, daha Eskişehir ve daha sonra da e, şu anda da e, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yüzüncü yılını kutladığımız e, o dönemde de e, burada sergilenmeye devam etti. Bu senede inşallah büyük taarruz bölgesine dolaşacak ve bütün şehitliklerimizi dolaşarak bu şehitliklerden aldığı toprak numunelerini en son Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da serpilemiş olacağız. E, tabii bu yıl da İzmir'e kadar gidecek bu bayrak. Onun dışında. Bizler e, tabi bu alanda bulunduğumuz süre içerisinde Bolatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile birlikte e, iki tane bakanlığımız var bu alandan sorulu. öncelikle e, Tarım Bakanlığımız bu e, aynı zamanda burası e, Ankara'nın tek tarihi Milli Parkı. Bu Milli Park Genel Müdürlüğü tarafından da bu alanlarda bazı çalışmalar yapılıyor. Onlarla birlikte koordineli olarak bu alanlarda e, bu yüzüncü kutlamalarını e, beraber yürüttük. Yaptığımız iş şuydu, öncelikle tabii kendi imkanlarımız ölçüsünde e, Sakarya Meydan Muharebesi'ni öncelikle tanıtmak. Onun için Sakarya Meydan Muharebesi 100. yılında Sakarya yılı olarak ilan etmek istedik. Fakat bu tabii e, siyasi bir karardı. E, bunu gerçekleştirebildik ama daha sonra... E, bu yılla birlikte ajanda takvimden başlayarak Sakarya Meydan Muharebesi'nin ajandasını takvimini daha sonra pulunu, zarfını derken e, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına yaklaştığımız o günlerde de e, öncelikle ilk defa ilk defa bu alanları gün gün bir e, yerinde anlatmaya çalıştık altımıza. Yani hangi gün e, nerede savaş olmuş e, bu alana giderek zat bu alanda oluşturduğumuz belgesellerle 22 gün devam eden bu savaşın 22 gün boyunca 22 tane belgesel yaparak her gün onları yayınlayarak Sakarya Meydan Muharebesini insanlara tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda yalnızca görsel de bile uyusal açısından da bazı çalışmaları yaptık. TRT bu konuda destek verdi. Radyo, Radyo TRT 1'de her gün Sakarya Meydan Muharebesi'yle Cevdet Can Türk dostumuzla birlikte bunları radyoda da anlatmaya başladık. Radyoda gün gün 22 gün boyunca yayınlar yapıldı. Bu çeşitli televizyonlar destek verdi ve bu yaptığımız belgeselleri televizyonlarda İsmail Kahramanlı Efendi de bu, bunlardan biri. Yani yayınlamaya televizyon, internet televizyonu dair destek verdiler ve bunları yayınlamış olduk. Fakat halkın da aynı zamanda da Polat halkının ve Haymana Polat halkının Ankara halkının da düşmüşüne işin katmamız gerekiyordu. Bunun için de burada bazı etkinlikler yaptık. Özellikle Haymana Belediyesi ile birlikte 2018 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu alanı bir yürüyüş rotasına çevirdik. Yani bu yüzüncü yıl bir yüzüncü yıl projesiydi. Mangal Dağı'ndan başlayarak Doğan Tepe'ye kadar bunu bir 106 kilometrelik bir yolu 6 kere yürüyerek işaretledik. Ve bunun levalarını diktik Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle birlikte ve bunu yürüdük. 2019'da yürüdük ve i̇şte daha sonra salgın başlayınca da 100. yılda bunu bir kez daha yürümüş olduk. fakat burada farklı bir destek daha geldi. 4 Eylül gecesi bir kamp alanına ulaştığımızda bu kamp alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi de büyük bir destek sağladı. Bakanlığımızla birlikte. Burada bir orkestra, bir şehitlikte çok güzel bir alma töreni ve en az 2000 Ankaralı'nın bu alana taşınması sağladı. Ve burada bir köy müzesi var. Aynı zamanda 12. grup şehitliğimiz var. Bu şehitliği ve bu köy şimdiye kadar 100 yıldır böyle bir etkinliğe sahne olmamıştı. Ve bu buradaki anma töreni çok görkemli bir şekilde oldu. Tabii benim aynı zamanda çok önemsediğim bir projede torunlar dedeleriyle buluşuyor projesi. İlk defa ilk defa bir Şehit mezarının kime ait olduğunu tespit ettik. Ve bunların, e, bu şehidimizi e, torunlarına gidip bulduk. Kalecik'te, e, tabii buradaki Kalecik Belediye Başkanımız da anlam, anmak istiyorum Doğan Bey. Onun çok büyük yardımı oldu ve bulduk torunlarını. E, dedemizin yaşadığı evi bulduk, dolduğu evi bulduk ve bunu bir belgesele çevirdik. E, Kalecikli Salih dedemizin. Ve torunlarını 100. yılda buraya davet ettik. O torunlarını dedeleriyle buluşturmuş olduk. Bu da benim için hayatından unutamayacağım bir e, önemli bir e, etkinlikte bir anmaydı diyebilirim efendim. E, tabii e, yine Polatlı'nın merkezinde e, Polatlı halkını da katabilmek için yine bir e, sanat festivali düzenledik. E, aynı zamanda Spor Bakanlığımızın desteğiyle Spor Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye e, e, Muaytay e, Yıldız ve Genç Şampiyonası Polatlı'da yapıldı. Ve buna da biz bir isim bulduk. Bir gün spor bir gün siper. E, bir gün e, karşılaşmalar yapılıyor. Bir günde biz onları alıyorduk. Bir mevziye, bir anıta, bir şehitliğe götürerek burada yaşanan bu destanı 100 yıl önce dedelerimizin yaratmış olduğu bu destanı o genç çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya çalışıyorduk. Ee, bu da çok e, anlamlı bir proje oldu ve e, diyebilirim ki e, 600-700 tane genç çocuğumuz e, Sakarya'yı iliklerine kadar e, duymuş oldular. Böyle e, güzel bir e, etkinlik ve spor etkinliği oldu. Aynı zamanda tabii yaşlarımız da bu devreye girdiler. E, burada Türkiye Masterler e, futbol turnuvası düzenlendi. E, bölge, yedi, yedi bölgemiz var. Her bir bölgeden bir takım davet edildi. Ve yedi takım arasında yapılan bir turnuvaydı. Bu da tabii yaşlı, e, yaşı olan e, futbolcuların yaptığı bir turnuvaydı. Çok da güzel oldu. Tabii e, yıllardır Haymana Belediyesi bir semfocum düzenliyor devamlı. Bunu Ankara Üniversitesi'nde. Biz de yüzüncü yılda Üniversitesi Üniversitesi'yle burada 25 Akademisyenin katıldığı bir sempozyum. Bunun da kitap yayınlanmış oldu. E, kitap haline de dönüştürmüş olduk. Tabi e, bunu yalnızca e, bizler değil, bisiklet federasyonuyla birlikte yüz kilometre, yüzüncü yıla yüz kilometre bisiklet yarışı yaptık. Yine Spor Bakanlığımızla, atletizm federasyonumuzla birlikte e, Sakarya Maratonu düzenlendi. E, bunlar çok önemli etkinliklerdi. Çünkü bu alanda yapılan ilk etkinliklerdi. Yani 100 kilometrelik bisiklet yarışı Ankara'da yapılmamış. ilk defa Sakarya Meydan Muhalebesi'nin 100. yılında bu alanda yapılmış oldu. Ve savaş alanı dışına çıkmadan savaş alanı içerisinde bu 100 kilometrelik bisiklet yarışı yapılmış oldu. Bu da çok anlamlıydı efendim. Bunun gibi tabii en anlamlı tören bahçe, en anlamlı tören 13 Eylül günü devlet protokolünün Doha gelmiş olması. İsmail Bey de e, bu törene katılmıştı. E, Tabi e, Cumhurbaşkanımızın e, bu törene gelmiş olması, bakanlarımızın bu törene gelmiş olması, e, 100. yılda böyle bir arma etkinliğinde bulunmuş olması, izleri fazlasıyla verilmekte. E, aynı zamanda da gerek Polatka Belediyesi, gerek Aymana Belediyesi, e, ki önemli ilçemizde de gün 5 gün boyunca da konserler vardılar. Yani çeşitli sanatçılarımızın desteğiyle halkımızın desteğiyle bu konserler devam etti. Kadim Bey çok teşekkür ederim. Süremizi de iyi kullandık. Ben ikinci sözü müsaade ederseniz araştırmacı yazar Resul Orman Bey'e vermek isterim. Resul Bey buyurun. Kıymetli hocalarım öncelikle bu kutlu günde bu kutlu sancağı şerefendiren Aziz Şehit ve Şöyedemiz'i Rahmet, minnet almak istiyorum. Bize bırakılan bir emanet var. Emanete sahip çıkmak için biz de bu yollardayız. Kıymetli hocam davet ettiği vakitte hayır demeden direkt kabul etme gereksin dedim. Çünkü atalarımı bir duayla anmak kadar da bir sözle almak anmak gerekiyor. Biz burada Milli Mücağı Dönemi'nin e, Büyük Taarruz'un yıl döneminde Akif üzerinde, Mehmet Akif Ersoy'un üzerine e, görüşmeyeceğiz kıymetli hocalarım. Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücağı Dönemi'nin en etkili isimlerinden bir tanesi. Belki savaş malzemesi kullanmamış olabilir ama en büyük malzemesi olan e, silahı olan kaleminin kullandığı. Bunu hem Balıkesir'de hem Kastamonu'daki yaptığı hutbe konuşmalarında e, etkin ve etkili bir şekilde görüyoruz. Ve o dönemin en etkili iletişim aracı olan e, gazetelerinde Sebu Reşat üzerinden dergi, e, derga, dergi tarafından da tüm Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Ve bu hazırlık döneminin, bu milli mücadele döneminin Anadolu kanla basılmış, kanlı mührümüzün e, sözlerinde kendi söylemiş oluyor. İstikrar maaşta bunun en son noktası ve en belirici özelliğin bir tanesi olarak görüyoruz kıymetli hocalarım. Bugün milli mücadele ve taarruza baktığımız zaman eksik olan bir şey yok. Şimdi eksikler tek tek giderilmeye başlıyor. Kıymetli Kadim Hocam dedi ki her güne bir çalışma yapıyoruz. Her güne bir siper çalışması. 22 siperle 22 günlük bir olayı bir bütün halinde işlemeye, belgesel halinde e, işlemeye çalışıyoruz demişti az önce konuşmasında aldım notlarından bir tanesi. E, peki bu sürece baktığımız zaman taarruzun ana noktası neydi? Bir bağımsızlık mücadelesiydi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe mal olacak ve ülkemizin de tüm dünyaya son nokta olarak bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bırakacağı bir e, savaşı da geride bırakmış olduk. O savaşta ölmek kadar diri kalmak da önemliydi. Bazımız şehit, bazımız diri kalarak Cumhuriyet'e giden yolu mühürledik. Bunu da göstermiş olduk. Tarih süreçte baktığımız zaman Akif'in sözleri Milli Mücadele Dönemi en etkili ismi olarak da karşına çıkıyor. Belgelerde baktığımız zaman da. Akif'in oradaki rolü, Mehmet Akif Ersoy'un rolü İstikrar Marşı'nı yazacak bir e, hisse sahip olmak. O hislerle insanları e, savaş alanına çekmek o birlikte mücadelemizi top yakın yapmak idi ve bunda başarılı olduk, başarılı oldu. Akif'in sözleri, Akif'in istikrar maçta da bunun mührü maliyetindedir. Şimdi baktığımız zaman savaşla ilgili en çok dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi ee, burada zorluk altına, zorluklar altında savaşıyoruz. Hani hem askeri malzemen azlığı, hem gıda eksikliği, hem de asker eksikliğimiz var ve süngümüzden birçok noktamıza kadar karşı taraftan gerideyiz. Ama ileride olan bir şeyimiz var. Vatan sevgisi ki çok aşırı bir şekilde e, ve bir de cephaneye bizi sürükleyecek kalem erbapları. E, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli noktalarını bir tanesi kültürdür. Kültür e, bizi gelecek noktada taşıdığı gibi bugünlerimizi koruyan bir altın mücevher gibidir. Bizi bağlayan sözlerin de orada e, zuhur ettiğini görüyoruz araştırmalarımız sırasında. Ve cumhuriyete giden yolda taarruza Bağımsız mücadelesinde sözler çok etkili oluyor. Özellikle Akife sözleri üzerinden e, devam olmak gerekiyor. İsmail Kahraman ile devam edelim. E, İsmail Bey bize İstiklal Marşı ve Sakarya Zaferi Sosyal Sorumluluk Projesi'nden söz edecek. İsmail Bey evet. buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli hocalarım Kadim Bey'e selamlar iletmek istiyorum. Tabii bu şu andaki yaptığımız panel ve çalıştığı da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Tehrif Hakları Genel Müdürlüğü'nün Desteğiyle yapılan bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında ben Kültür Bakanlığı bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımıza ve tüm Kültür Bakanlığı camiasına da teşekkür etmek istiyorum. yıllar önemli. Neden böyle bir proje yapma rüzumu hissettik? Sakarya Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş önsözü. 1683 Viyana bozgunuyla başlayan çekilmenin Ankara'da durdu, durdurulduğu yeri. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi. 22 gün, 22 gece. Değerli projemizin de paydaşlarından, destekçilerinden Kadim Bey çok güzel ifade etti. Ben o noktalara girmek istemiyorum zamanı verimli kullanma açısından. Gazeteciyiz ve belgeselciyiz. Yarım asıra yakın birçok televizyon kanalında programlar yayınlanıyor. Gittiğimiz her yerde Sakarya Meydan Muharebesi'ni sorduğumuzda maalesef Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığı yeteri kadar Bilinemediği için böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık ve Kültür Turizm Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğümüzde bu projemize destek oldu, paydaşlarımız oldu ve çalışma devam ediyor. Şunun altını çizmek gerekiyor. 100 önemli. Her zaman gelmez. Başta yüce yaradan da e, asra yemin ediyor. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi orduyu coşturacak bir şiir e, yazılmak, marş yazılması isteniyor. Bu Bilmiyor herkes tarafından ve Mehmet Akif bu işe e, sahip çıkıyor. Birçok şiirler yazıldığı halde beğenilmeyince Mehmet Akif sahip çıkıyor ve Taceddin Dergahı'nda şiir yazılıyor. E, kabul edildiği tarih 12 Mart 1921 yani Sakarya Meydan Muharebesi öncesi. Sakarya Meydan Muharebesi Ağustos ve ayları içerisinde 23 Ağustos başlayan müthiş bir zafer öncesi orduyu coşturuyor. Evet Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıç noktası. Evet büyük taarruz daha sonra 9 Eylül'de İzmir'in e, e, düşmandan kurtarılması, Anadolu'nun kurtuluşu. E, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ama en önemli kilit nokta e, başlangıç nokta toprak kazanılmasına başlandığı nokta Sakarya Meydan Muharebesi. Bunun için her kurum ve kuruluş bu noktada mutlaka bir şeyler yapsın arzusuyla çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. E, yüzyıllar gelip geçmesin diye bu projeyi gerçekleştirdiğimizde proje kapsamımız kapsamında Kurtuluş Savaşı arşivi daha doğrusu e, resmi şey ile nokta.com web sayfasını oluşturduk. Bütün yaptığımız çalışmaları bu sayfada topladık. Hatta taahhüdümüzün dışında da çalışmalar gerçekleştirdik. Bir kitap hazırladık. Kitabın e-kitap halinde yayınlanmakta. Birçok belgeseller çektik, arşivler topladık. Yani proje e, sadece yaptık geçsin değil, yaptığımız tüm bilgi, döküman ve belgeleri e, www.kurtulussavası.com arşivinde toplayarak öncelikle akademisyenler, araştırmacılar, gençler ve tüm kamuoyunun buradan yararlanmasını istedik. Serhat Bey orada belgeseller var, fotoğraflar var ve projemiz nasip olursa bir ay sonra tamamlanacak ama biz e, bu projemizi devam ettireceğiz. Önemli olan süreklilik, devamlılık ve bulduğumuz bütün bilgi, döküman ve belgeleri burada toplayacağız ve ben buradan Kalim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu sosyal sorumluluk projemizde Kültür Bakanlığımızdan sonra en çok destek olan kurum ve kuruluş olarak biliniyor ve Polatlı'da e, Kalim Bey'in başkanlığını yaptığı Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi bulunuyor. Ve bu müze belediye bünyesinde hemen karayolunun kenarında ve Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği alan Ankara'ya 50-60 kilometre, 70 kilometre maalesef fazla bilinemiyor. Kadim Bey kendisini bu hususa adadı, buradan Kadim Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Serap Bey sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gönüllü olarak bu projede bilgi belge döküman ve bu zoom panelini de üstlendiniz. Resul Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli tarihçi hocamız Gerze Teknik Üniversitesi'nden eee teşekkür etmek istiyorum ve bir milli seferberlik başlatalım. İşte bu bu senede 2022'de Büyük Taarruz'un 100. yılı, önümüzdeki sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olacak. Bu yıllar, yıllar önemli ve bu noktada hepimiz herkes elinden geleni yapması gerektiğine inanıyorum ve tekrar Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğümüze Teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ee, sözü tekrar size veriyorum Resul Bey. Buyurunuz efendim. E, yerde kaldık hocam. Kusura kalmıyor. Bağlantı bir sıkıntı çıktı. Diğer kıymetli hocam, kurtuluş hocam görmemiştim. Bu arada hocamla saygı sunmak istiyorum. Milli mücadele döneminde en önemli noktaların bir tanesi e, Akif'in iki e, konuşması demiştik. ve Bu konuşmanın etkisi, etkileşimle birlikte çoğalan bir mü, milli mücadele desteği var. Bu taarruza kadar sürecek ve Cumhuriyet'in mührüne kadar daim olacaktır. Burada halk, ordu el ele bir şekilde bağımsız mücadelesinde olacak ve bunu da başarılı olacaklardı. Hani Atatürk'ün Mustafa dediği gibi geldikleri gibi gittiler, zarar verdiler. Ama milletimizin yaptığı çalışmalar, canıyla pahasıyla verdiği mücadele takdire şayan ve tarih yazan bir noktaydı. Milli Mücadeleminde İstikar Marşı olarak da değinimiz nokta şunu söyleyebiliriz. E, Milli Mücadele'nin e, olan ol, olgular olaylarla birlikte taarruz önce yazılmıştı. 12 Mart'ta yazmış olması Mart ayı bizim için o ok bakımdan hassas bir nokta. Aralık ve Mart ayları Akif ile ilgili olan noktalar. Biz burada da bir Akif ile ilgili de bir proje hazırlıyoruz. İşte İstiklal Mahkemesi'nin 100. yılı geçen sene ve bu projelerin birçoğuna yer alma imkanımız bulduk oluştu ve Türkiye yazarı bir tarafında bu alanda birçok eser kalem alındı. Yapılan eser ve çalışmalarında özellikle Milli Mücadele döneminin biraz az olduğunda bazı belgeleri gördüm ki kıymetli hocam sizler de daha inceleyeceksiniz. Akif'in şairli noktası üzerine birleşten Ama ben Akif'in Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıklar üzerine çok birleşmek istiyorum. Çünkü sözleri gerçekten müthiş bir kalem erbabı. Özellikle Çanakkale Savaşı'na bulundu ve Çanakkale Mahallesi'nin yazması da ...bunun en büyük göstergesi istikam maçlı mührü olarak da kabul ediyorum. Burada kıymetli hocalarıma son olarak şunu söylemek istihdamında bulunacağım. E, tarihi noktaları, belgeleri incelediğimizde... ...bir taarruzun, e, 20 gün harekatın nasıl sonuçlandığına baktığımızda... E, ...bizim için çok zorlu bir süreç geçiyor. Hem ekonomik hem e, anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda çok bir sıkıntılar geçiyor ama güçlü bir devlet e, rol model olarak da bu savaşın sonucuna çıkıyor. E, düşmanları yenmek, yıkmak da güzel oluyor. Ankara, Polat'ta işte burada çok önemli nokta. Kıymet Hocam özellikle Zeynur'dan Ankara ile ilgili, Polat'la ilgili çok fazla bilgi bilinmiyordu. Bu toplantı vesilesiyle, bu panel vesilesiyle daha da iyi olacaktı. Daha çok inanacağına de inanıyorum ben burada. Burada tekrar Akif e, Akif huzurunda Kazım Mustafa Kemal Türk ve tüm ee, Şehitlerimizin dışarılarımıza rahmet, minnet ve şükran geldi diyorum. Tarihin mührünü Sakarya'da Büyük Taarruz'da giriyoruz Kıymet Hocalarım. Buyunuz. Çok teşekkür ederim e, Resul Bey. Son sözü, e, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kurtuluş Demirkoğlu'ya vermek istiyorum. E, Kurtuluş Bey bize Mehmet Akip Ersun Kişiliğinde İstiklal Marşı konusunda bilgilendirme yapacak. Buyurun hocam. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, Saygıdeğer hacının hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Serhat Hocam'ın da ifade ettiği gibi ben bugün e, İstiklal Marşı'nı, e, Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinde İstiklal Marşı'nı anlatacağım. Neden böyle bir konu seçtik? Ee, Malumunuz İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini hepimiz biliyoruz o hikayeyi. Fakat biz burada özellikle istedik ki Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinden bahsedelim. Çünkü kendisi gerçekten yeni nesilere de ışık tutabilecek. Örnek bir şahsiyet. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz kendisi milli mücadeleye aktif olarak katılmış. Birinci mecliste de Burdur Milletvekili olarak görev yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'ın Ataküttürk çağrısı üzerine. Hatta e, gittiği güzergah şu an bizim üniversitemizin olduğu, hepimizin ikamet ettiği, Mesul Hocam'ın, e, Serhat Hocam'ın, e, İsmail Hocam'ın ikamet ettiği Gebze üzerinden gitmişti. Bu anlamda da e, özel bir yeri vardır bizim Gebze'nin. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı'nı ona yazdıran duygu nedir? Onun kişiliği nasıldı? Nasıl yenilmesinlere projeksiyon tutuyor? Biraz onun üzerinde durmak istiyoruz. Malumunuz kendisi İstanbul Fatih'te doğmuştur. 1873 yılında Fatih'in güzel semtinde doğmuştur. Yine malumunuz 1936 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda Mısır Apartmanında vefat etmiştir. 63 yıl yaşanmıştır. Fatih'te doğması bizim için neden önemli? Şöyle bir önemi var. Babası aslen Arnavut'tur, e, Temiz Tahir Efendi derler. Önemli bir zattır, e, alim bir zattır. Fatih medresesinde de kendisi müderisttir Tahir Efendi, Mehmet Tahir Efendi. Temiz Tahir Efendi de delirtisiz kişiliğinden dolayı, şahsiyetinden dolayı. E, Mehmet Tahir Efendi yani Üstad Mehmet Akif Ersoy'un babası olan Mehmet Tahir Efendi Arnavutluk'tan çocuk göçte göç etmiş İstanbul'a yerleşmiştir. Annesi e, Emine Şerife Hanım ise Tokatlı bir aileye mensuptur ama aslen o da Buhara kökenlidir. Yani Türkistan'dan göç etmiş bir aileye mensuptur. Buradan bakarsak Mehmet Akif Ersoy'un bir tarafı Arnavut'ta, diğer tarafı ise Buhara'ya yani Türkistan'a dayanmaktadır. Ama kendisi Ortada İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin en merkezi semtlerinden biri olan Fatih'te olmuştur. Bu ne demek? Bu şu demek, kendisi aslında tam bir Osmanlı'dır. Hatta bilirsiniz daha sonra Arnavutluk'ta bu gündeme gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un kabri istenmiştir Türkiye'den. Türkiye bunu şiddetle reddetmiştir. Çünkü Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazacak kadar Türktür. Bu da tabii bir Osmanlı'nın gerçeğidir. Bir taraf Buhara'dır, bir taraf Arnavutluk'tur. Kendisi tam bir Osmanlı'dır, tam bir Osmanlı Türk'üdür. E, aynen Şevketin Sami'de olduğu gibi Türkçe'nin e, o yugatı yazan Şevketin Sami'de Arnavut Ama o da en az Mehmet Akif Ersoy kadar Türktür. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy'un doğumu bile bize birçok şeyi anlatmaktadır. Yani Osmanlı'nın hitap ettiği coğrafyayı, Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bıraktığı coğrafyayı ve o coğrafyanın bize armağan ettiği insanlardan bir tanesidir. Mehmet Akif Ersoy. Ee, annesi dindar bir hanımefendidir. Ee, ilmi vardır. Ee, kendisi zaten annesini bir anlamda da hocası olarak görmektedir. Ama esas hocası tabiatıyla babasıdır. Babası dediğimiz gibi Mehmet Tahir Efendi, Arnavut kökenli alim bir zattır. Dindar bir zattır. Ee, zaten medresede müdeleslik yapabilecek kadar Fatih medresesinde de büyük bir ilme sahiptir. Ee, babasından neden özellikle bahsediyoruz? Çünkü gerçekten Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğin oluşmasında... Babasının çok büyük bir rolü var. Alim bir zat olduğundan dolayı Mehmet Akif Ersoy'un ilk hocası da babasıdır. Yani Mehmet Tahir Efendi'dir. Ee, ve özellikle dil eğitimini babasından almıştır. Zaten Mehmet Akif Ersoy'un e, dile ayrıca bir yatkınlığı vardır. E, şunu biliyoruz idadeyken, yani lise kısmındayken Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi ve Fransızcayı en yüksek notları bu derslerden aldığını biliyoruz. Fakat Arapça'daki ilk hocası Mehmet Tahir Efendi'dir. Dört yaş, dört aylık, dört günlükken Osmanlı geleneğinde olduğu üzere e, eğitimine başlanmıştır. Ama ilk eğitimi nerede derseniz Fatih Sıbyan Mektebi'ne, tabii dört, ay, dört, dedik ya, dört yıl, dört ay, dört günlükken Sıbyan Mektebi'ne gönderildi. Bu Osmanlı geleneğindir. İlk eğitimine Fatih Meclisi'nde başlamıştır. Fatih Mektebi İdadesi, yani bugünkü tabirle Fatih'in toplumunda başlamıştır. Orta öğretimini yine Fatih Müşriyesi'nde görmüştür. Sonra Mülkiye'ye kayıt olmuştur. Mülkiye İdadesi'ne yani bugünkü tabirle lise kısmına. Fakat kendisi henüz birinci sınıftayken babası vefat eder. Eğitim hayatında da gayet başarılı olduğunu biliyoruz. E, genelde birincilikle sınıfları bitirdiğini biliyoruz. Bunun çok başarılı bir öğrenci olduğu halde ilmi olan yatkınlığını da göstermektedir. Fakat birinci sınıftayken idadenin yani lisenin birinci sınıfındayken babasının vefat etmesiyle kendisi meslek değiştirmeye karar verir. Çünkü artık bir anlamda ailesinin yükü onun omuzlarındadır. Annesi vardır, kız kardeşi Nuriye Hanım vardır. Artık onlara o bakmakta mükemmettir. Dolayısıyla bir an önce hayata atılmak zorundadır. Bu yüzden Baytar Mektebi'ne kaybolur ve mezun olur olmaz da Baytar olarak yani bugünkü tabirle veteriner olarak atanır. Ama şunu da biliyoruz, Baytar Mektebi'ndeyken de yine notlarının çok küçük olduğunu, okulunu birincilikle bitirdiğini biliyoruz. Spora yatkın bir kişilik olduğunu biliyoruz. O yıllarda güreşçi olduğunu biliyoruz. Tam burada hikaye biraz ilginç bir hal alıyor. Kendisi e, başarılı bir memur. Ülkenin dört bir yanında hizmet ediyor. O dönemde e, salgın hastalıklar, özellikle hayvanlar üzerinde olan salgın hastalıklar gerçekten Osmanlı'yı ciddi anlamda tehdit ediyor. E, malumunuz Osmanlı bir tarım toplumu en temel ekonomik faaliyette tarım ve hayvancılık. O dönem e, Reba-i Bakarik bakari olarak geçer. Yani hayvan vebası e, cebze de bundan e, nasibini almıştır. Osmanlı'nın dört bir yanı da almıştır. Hayvanlar arasında bu hastalık yayılınca ciddi bir kıyma sebep oluyor. Hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Ve ciddi anlamda tehdit eden bir şey Osmanlı toplumu Özellikle bu hastalığın mücadelesinde büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz Mehmet Akif Ertuğrul'un. Yani şair e, kişiliğinin, yazar kişiliğinin, mütefekkir kişiliğinin yanında böyle bir da olduğunu söyleyelim. Az önce sporculuğundan bahsettik. İyi bir güreşçilik böyle bir kişiliği de var. Ama o kadar dik bir duruş var ki sanırım bu dik duruşunda da kendisinin ifadelerinden şundan anlıyoruz. Hem annesinden hem babasından aldığını diyor. Şöyle ki kendisi baytar olarak hizmet ederken Osmanlı Devleti'nde bir tane mesai arkadaşı var haksız bir şekilde görevden alınıyor. Esasında Mehmet Akif Karşı'da o arkadaşını çok sevmez. Fakat bu arkadaşa haksız şekilde görev alındığı görevden alındığı için kendisi de istifa eder. Bu çok ilginç bir durumda. Gerçekten yeni nesillere de projeksiyon tutacak bir durumdur. Yani haksızlık karşısında dik durması, milli şairinedir, mütefekkirdir, aydındır ama ondan öte bir kişliğine bakalım. İnanılmaz bir kişilikle karşılaşıyoruz. Bu kişiliği hayatının diğer devrelerinde göreceğiz. O yüzden diyorum bu yeni nesillere projeksiyon tutan bir kişilik. Bakın, sevmediği bir şahsiyet, mesai arkadaşı haksız bir şekilde görevden alındığı için kendisi de istifa ediyor. Bu tabii herkesin yapabileceği bir durum değil. İşte o istiklal marşını yandıran kişilik de buradan geliyor aslında. Bakın yine çok ilgimdir. Kendisi ittihaçların arasına katılır. İttihat ve terakki cemiyetinin. İttihat ve terakki cemiyeti kendisi katılırken yemin etmesini isterler. İttihat ve terakkinin yemini de şudur. Kayıtsız ve şartsız cemiyeti vereceği her türlü görevi yerine getireceğim. Bunu da reddeder. Der ki elbette ki cemiyete katılıyorsak onun verdiği görevleri yerine getireceğiz. Fakat o görev o vereceğimiz görev Hukuka uygun olacak, Allah'ın bize sunduğu e, nizama uygun olacak, adaletsiz olmayacak, zulümle bağdaşmayacak. Bunun üzerine iddia ve terakki yeminini değiştirir. O da onun ne kadar dik duruşlu olduğunun başka bir göstermektir. Çünkü o dönemde iddia ve terakki cemiyetine kadar o kadar çok aydın insan vardır. Fakat onun yeminini değiştirebilen tek insan Mehmet Akif Ersoy'dur. Yine bakın o e, hikayeyi çok uzatmadan... Milli mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle gider. Neden davetiyle gider? Çünkü gerçekten o dönemki Türk milleti üzerinde ciddi bir itibarı vardır Mehmet Akif Ersoy. Un. Yani Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye katılması demek esasında Anadolu halkının milli mücadeleye vereceği desteğin artması demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunun farkında olduğu için kendisini Ankara'ya davet eder kendisi yola çıkar ve meclis açıldıktan sadece bir gün sonra 24 Nisan 1920'de Ankara'da olur. Hatta e, Mehmet Akif Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşılaşır. Kendisi de hoş geldin der. Milletvekili seçilir. İki taraftan milletvekili seçilir. Bir Bigadan, iki Burdur'dan. Kendisi Bigadan milletvekili seçildiğinin farkında değildir. Burdur'dan aday olup Burdur'dan seçilir. Bu da onun ne kadar sevildiğinin başka bir göstergesidir. Ve ııı e, Milli Mücadele'ye katıldıktan sonra sadece Ankara'da durmaz. E, hepimizin bildiği malumumuz Balıkes'e gider, orada Zavanoz Paşa Camii'nde verdiği bir e, vaaz vardır. Bunun dışında Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıp verdiği vaazlarla Milli Mücadele'ye Anadolu insanının katılmasını sağlamak için çok ciddi bir sarp eder ve bunun karşılığını da alır gerçekten. Sadece bununla da edilmez. Biliyoruz Sevim Reşat Dergisi'ni de o dönemde çıkarır ve orada da Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar yazlar ortaya çıkar. Ayrıca hazırladığı ilanlar vardır. Bu ilanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına dağıtılır. Yani şunu görüyoruz: Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye verdiği en büyük destek, belki cephede bir asker olarak savaşmadı ama en az onun kadar küçümsenemeyecek bir hizmette bulundu. Milli mücadeleye ciddi anlamda taraftar topladı. Fakat bütün bunlara rağmen, bakın çok ilginç bir şey daha var. Bir gün eşi der ki eve sevinçli geldi. Ankara yıllarında. Neden? ilk defa bugün maaşımızı hak edecek bir iş yaptıklar. Bakın milli mücadeleye bu kadar çok hizmet eden bir insan olmasına rağmen aldığı maaşı hak etmediğini düşünüyorum. Ki şöyle düşünelim. Bakın ilk meclis açıldığında milletvekilleri sekiz ay boyunca maaş alamadılar. Milletvekillerinin kalacak yerleri yoktu. Çünkü Ankara o zaman ufak bir kasaba. İktihat ve terakki cemiyetinden kalma bir yer vardı. Orası meclise dönüştürüldü. Otel yoktu bu milletvekililer otellerde kalsın. Meclisin koridorlarında yatıyorlar. Hatta ilk meclisi şöyle bir durumu var. E, nasıl diyelim, e, aydınlatması elektrik de bile değil. Gaz yağı ile aydınlatan, sekiz ay maaş alamayan, sekiz ayın sonunda bir yılın sonunda maaş alan milletvekilleri, bütçe açık verdiği için maaşın önemli bir kısmını tekrar iade eden milletvekillerinden bahsediyoruz. Hocam i̇şte, dağıldı, toparlarsanız hemen bir dakika İşte bu durumda maaşını hak etmeyen bir Mehmet Akif Ersoy hak etmediğini düşünen, hemen o hepinizin bildiği hikayeye geçelim. İşte ııı e, İstiklal Marşı, bir milli marşı ihtiyacı vardır. Az önce İsmail Kahraman Bey'in de dediği gibi toplumu ve askerleri motive etme adına yeni bir devlet kuruluyor. İstiklal Marşı olmazsa olmazıdır. Yarışma açılıyor. Yarışmanın 500 ödülü var. de sanırım 364 tane e, şiir gönderiliyor. Fakat bundan hiçbiri uygun bulunmuyor. Gerçekten birçoğu da <gülüyor> uygun bulunmayacak. Ben bir kısmını inceledim durumda. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Supi, daha sonra Tanrı'ya alacak onun özel ricasıyla Mehmet Akif Ersoy bir şartla ben bu ödülü almam. Yani ben bu istiklal Marşı'nı yazarken bunu para karşılığında yazmam şartıyla o İstiklal Marşı'nı yazıyor. Ödül 500 lira. 500 liranın alım gücüne derseniz 500 lira o gün İstanbul'un en lüks semt olan Nişantaşı'nda bir apartman alıyor. Yani reddettiği ödülün alım gücünü düşünün. Ve o dönem hikaye doğrudur. Gerçekten üzerine gelecek bir paltosu yoktu. Hatta bu olay o paltoyu da kaydetmezse bu kulu. Arkadaşının palto'sunu emanet alır, arkadaşının palto'sunu emanet alır. Arkadaşlar ki ya sen nasıl insansın? Bak sana 500'de ödül veriyor onu anlıyorsun. Paltoyu da çıkar ona iyardı eder. O Ankara'nın kuru soğuğunda paltosu tarvisi olmadan olacak. İşte bu kişi bu şahsi 2022 Türkiye'sinde tüm nesillere, Gerçekten ihtiyaç duyuluyor önümüze projeksiyon tutan Müslüman Türk kimliğinin karşılığıdır. Çok sağ olun. Onun sağ ol, adını, hocam. Onun karşılığıdır. Sanırım süremiz son. Süremiz de, yani ben aslında de, teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. E, süremiz e, ilgili sosyal platform nedeniyle belli bir süre sınırlandırdığı için mecburen burada bir bitirmek zorundayız. E, daha geniş bir platformdan aslında birlikte e, başka bir panel düzenleyebiliriz. Dolayısıyla ben Sayın hocam, sayın hocam Gebze Teknik Üniversitesi'nde artık pandemi geçti. Bunun devamını getirelim. Daha kapsamlı olmaz mı? İnşallah hocam, Biz ben, destek olmak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Buradan panel ile Çok teşekkür ederim katıldığınız için.